Bu sefer bu Umut'la bilgisayar kasmayacak. Ben inanıyorum gerçekten. Hiç kasmayacak. Sadece izleyin bak. Sakin, sakin. Ver bana şuradan bu silahı. Ver, ver, ver, ver, ver. Kardeşim seni şöyle bir alayım ben. Şöyle abi UMP'yi de alayım ben. Bana kit lazım ya. AK bunun yerine alabilir. şöyle şu arkada bekleyeceğim abi. Şöyle kitimi basayım canım dolsun. Yoksa ölürüz. Sanki bak bak. Oğlum alamadım alamadım. Tamam tamam. Olabilir olabilir. Hangi çok kasıyor bilgisayar ya. Gerçekten çok kasıyor. Öyle böyle değil. Tamam. Takım arkadaşı gelecek. Hoppa! Seni de aldım. Oh be işte bu. Aldık ya. Ver ver ver ver ver ver. Bunlar var ya geri atlayacaktır. Şöyle ben şunu basayım. Kanki bu sefer oldu. Şimdi olacak. Karşımda şu ne? Dur dur dur dur. Fayaya yedin sen. Şeyden korkuyorum ya. O motora binip kaçsa kötü olur. Uy headshot dedi. headshot. Sen beni bırak be kardeşim. Kanki o bot vursun onu. Vurmadı. Benim canım. Allah Allah dur dur dur. Gözünü seveyim dur. Arkadaşlar ölüyorum ölüyorum. Sıkma sıkma artık. Sıkma sıkma sıkma. Sakin ol ha. Oh be ölüyordum az kalsın. Abi şu kuş gibi bu ne bunun ismi ne ya? Firavun'un kuşu. Firavun'un kuşu bizi bırakmadı ya. Ver buradan. Karşımdaki gitti ya. O kesin gitmiş. Gel seni ben bir bitireyim de. ne oğlum var ya sen beni bırakmadına. Gel lan buraya gel. Gel. Bak bak vurunca bir de kaçıyor ya. Gel. Gel vur. Heh öyle vur vur vur. Abi kimse kusura bakmasın. Ben bu Firavun'un kuşunu öldürmeden hiçbir yere gitmem. Ver lan buraya gel gel gel gel. Ha İşte böyle seni öldürürüm. Ver ver ver M700... Ee, buna... Oğlum canlandın mı yine sen? Tamam tamam o başkası o bana bulaşmaz ben ona inanıyorum. Bulaşma bana bana bulaşma. Bu arada bir şey diyeceğim bu karşımızdaki kaçtı. Ben şuradaki arabayı alacağım şu taraflara filan gideceğim. Oralarda adam baya var. Arkadaşlar hemen önümde hemen önümde bak burada. Abi adam çok sıkıntılı duruyor. Vallahi sıkıntılı. Dur kanki. Şöyle seni bitirdim. Bu arada dikkat edin mesela ben de bazen deniyorum yakın temaz bomba atmayı. Ama adam sesini duyduğu için hemen geliyor. O yüzden bomba atmamaya çalışın. Zaten siz bunu biliyorsunuz da ben söyleyeyim dedim. Bak abi şu karşımda var ya bak görüyor musun? Kafası da gözüküyor bak. Gördün mü bayıldı hemen Orada da bir kişi var dur dur Orada iki kişi var iki takımlar kesin Bizim buradaki onlarla uğraşıyordu herhalde Şuradan abi arabayı alayım Onlara rush atacağımı düşünüyorum Çünkü uzak temas öldürürler Arkadaşlar ne türlü rush yasam adamlar bana bakıyor Yani bir şey yapamam ee, Bunları bırakabilirim Kanki ne yapayım ya rush yasam şimdi önlem vuracaklar Adam kesin şu anda beni bana bakıyor Ha ses aldım Aşağı atladı aşağı atladı Bir şey yapalım o zaman bunları bitirelim bu ikisini bitirelim. Sonra onlara geçeriz. Tamam abi dur burada. Aha ses aldım. Dur abi dur dur. Buradan bir şey gözükmüyor. Aha. Dur dur beni görmüyorlar, beni görmüyor. Beni şu anda içeride sanıyorlar. Bak birisi şu şu tarafta bir yerde, birisi de önümde. Beni gördüm mü? Gördü mü? Görmedi belli değil. Dur kanki, hadi. Bekle hocam. Allah belanı vermesin. Oy oy hiç uğraşamam. Vallahi var ya DBS'le ölürüm sonra bu çocuk hızlı ölüyor diyorsunuz. Tabii ki de hızlı ölecek. Adamda DBS var. Bak mesela burada bir bomba deneyelim. Dur seni şöyle alayım ben. Geri çekileyim. Senin takım arkadaş bana gelecek. Seni aldım böyle. Oy oy oy. Hadi be. Oğlum oradaki adam bana nasıl sıkıyor ya. Gözlere bak ya kader kader kader kısmet yapacak bir şey yok sinirli olmayacağım abi bu sefer sinirlilik ha canlanıyor zaten hiçbir bir sorun yok burayı gelebiliriz mi gidemeyiz oraya yani burası değildi zaten de. Şereceğim biz nerede adam buradaydık herhalde evet. Mesaj geldi. Boş. Tamam abi buraya gidiyoruz. Adamlar orada. Ben bir şey demek istiyorum. Ee, bu benim hatam olabilir. Ben mesela öldüğüm yerleri unutuyorum. Herhalde burası değildi ya. Başka yerde öldüm. Mesela ben öldüğümde kafamda kalmıyor nerede öldüğümde. Yani o kadar şey değiliz. Pro değilim. O yüzden kusura bakmayın. Herhalde yanlış yere geldim. Haritadan şuraya bakacaktım ya. Tam şurası. Şuradaymışız. Olabilir canımız sağ Bak bak bana nasıl bakıyor. İşte böyle maçları severim. İkisi şu anda oradan zıplasa ben vursam çok güzel bir şey olur ya. Ama öyle bir şey yapmazlar. Şöyle ben bakayım abi. Oo, işi biliyorlar ha. Ulan bombayla gidiyorduk aşağı atlayacak sandım. Ben basacağım. Bandajlar bana yetmez ki. Ne yapabiliriz? Eğer raşlasalar ölürüm de. Başkası sıktı bunlara. Birisi bayıldı de abi. Birisi baygın şu an. O beni görmeden görme, görme, görme, görme. Ben içeri geçebilsem. Huuuu adam ikisini de aldı. Tam önümde. Tamam abi ben geri geri gideyim bu atla atlamaz bu ya bu pro oyuncu bu hiçbir şey yapmaz Baya yedin bayağı yedin öleceksin sen sen artık öleceksin bak FPS'in yüksekse ölürüm Opa Kardeşim bu kadar boş ölmemen lazımdı kusura bakma bayağı kill aldı bu çocuk iyi oynuyordu Kimse kusura bak Bayağı karşımızda da bayağı kişiler var ya Şöyle ben bu arabayı alayım onları bir dibine gidelim bak. Dur abi Uzi ile sprey atabilsem Atarım da aslında. Arkadakini alsam o ağaç arkasında. Tamam. Beni gördüler mi acaba? Dur biraz geri gideyim. Ne yapıyorlar bunlar? İkisi de orada bekliyor. Başkası yok değil mi? Tamam. Beni görmüyorlar şu an. Biliyor burada buralarda birisi olduğunu ama beni görmüyorlar. Aha birisi çıktı. Araç geldi. Dur hocam dur dur. Bana geliyorlar. Bir baydım öbürki kafaydı. Tamam. Size de sıra geldi. Bu arkadaki, dur hocam, seni de alayım. Seni şöyle, sen bayağı yedin, nasıl baymadın? Hayır ya, abi nasıl bu, nasıl vuruyor, abi bu, ben niye bu kadar... Abi, bana mı pro denk geliyor, ben anlayamadım ya. Ben hesaba takmıyorum, abi ben. Tamam mı? Biraz böyle gelişeyim bu PUBG Mobile'da. Bir takım kurayım tamam mı? O takımla girelim ya. 4 kişi olalım bari bir şansımız olsun. Evet buraya kadar izleyicim çok teşekkür ediyorum güzel izleyicim. Ee, bir de dua etmeyi unutma. Hoşçakal. Kendine iyi bak.